geri dönme geliyor sevdiğin o da sen unutaram seni ömürlük düşmezsen ya da sen geç bir defali dönme geri o sevdiğin o da sen unutaram seni ömürlük düşmersen ya, sen. sen. ya da sen seni koydum vicdanın ile baş başa gittim ben gidişim hiç gelmedi senin için hoşe gittim ben sen benim için vefasız bir insan Sana yaraşan ile tekliydir, tek yaşa geçtim ben Unutuldun sen benim için vefasız bir insan Sana yaraşan ile tekliydir, tek yaşa geçtim ben Geç bir defa dönme geliyor o sevdiğin o da sen Sen onu daram seni Yadı biri tenkmenede. Senden sonra ele bir derdinüzüze geldim ben. Menim kimi göz yaşi tükese arzındur senede. Senden sonra ele bir derdinüzüze geldim ben. Menim kimi göz yaşi tükese arzındur senede. Geç bir deferi dönme geri o sevdiğin o da sen. Unudaram seni. Geç bir deferi dönme geri o sevdiğin odasan Listen to that Unudaram seni ömürlük düşmezsen ya da sen Geç bir defali dönme geri o sevdiğin o da sen Unutaram seni ömürlük düşmezsen ya da sen Seni koydum vicdanın ile baş başa gittim ben Gedişim hiç gelmedi senin için hoşa gettim ben Ona doldun sen benim insan sana yaraşan ile tekledir tek yaşa gittim ben oluduğun sen benim gözümde vefasız bir insan sana yaraşan ile tekledir tek yaşa gittim ben geç bir, tek bir defali dönme gel o sevdiğin o da ışırdın hem şey yalanlar ya da biri tenk senden sonra ele bir dersle nınızıza geldim ben benim kimi gözyaşı tükesen arzundur senede senden sonra ele bir dersle nınızıza geldim ben benim kimi gözyaşı tükesen arzundur senede geç bir defeli dönme geri o sevdiğin o da sen seni ömürlük düşmezsen ya da sen Git bir deferi dönme geri o sevdiğin o da sen Sen, Unudaram seni ömürlük düşmezsen ya da sen Geç bir defeli dönme geri o sevdiğin o da sen Unutaram seni ömürlük düşmezsen ya da sen Seni koydum vicdanın ile boş başa gittim ben Gedişim hiç gelmedi senin için hoşa gettim ben Sana yaraşan ile tekliydir, tek yaşa gittim ben Unutuldun sen benim bütün defasız bir insan Sana yaraşan ile tekliydir, tek yaşa gittim ben Geç bir defa dönme geri, o sevdiğin o da sen When Konuşurdun hemşe yalanlar ya da biri tenk de Senden sonra ele bir ders yüzüze geldim ben Benim kimi gözyaşı tükesen ağzım dur senede Senden sonra ele bir ders yüzüze geldim ben Benim kimi gözyaşı tükesen ağzım dur senede Geç bir defeli dönme geri o sevdiğin o da sen bu daram seni ömürlük düşmezsen ya da sen Get bir deferi dönme geri o sevdiğin o da sen Sen, unudaram seni ömürlük düşmezsen ya da sen yet bir defeli dönme geri o sevdiğin o da sen unudaram seni ömürlük düşmezsen ya da sen seni koydum vicdanın ile baş başa gittim ben gedişim his gelmedi senin hoşa şaşıyordum ben. bir insan sana yaraşan ile teklidir tek yaşa gittim ben unutuldun sen benim için vefasız bir insan sana yaraşan ile teklidir tek yaşa gittim ben geç bir defa ileri dönme geliyor sevdiğin o da sen unutaram seni ömürlük düşmezsen ya da sen geç bir defa san Göz yine de Danışırdın hemşe yalanları da biri tekme ne Senden sonra öyle bir dertle yüzüze geldim ben Benim kimi gözyaşı tükesen Arzındır seninle defeli dönme geri, o sevdiğin o da sen Unutaram seni ömürlük düşmezsen ya da sen Get bir defeli dönme geri, o sevdiğin o da sen Seni ömürlük düşmezsen ya da sen yet bir defeli dönme geri o sevdiğin o da sen bunu daramsanı ömürlük düşmezsen ya da sen seni koydum vicdanın ile baş başa gittim ben gedişim hiç gelmedi senin üstüne hoşa gittim ben. Tek bir tek yaşa gittim ben O'na daldın sen benim yüzümdefasız bir insan Sana yaraşan ile tekliydi Sen sefleri dirdin göz yumdum yine de Danışırdın hemşe yalanlar da biri tekme ne de Senden sonra ele bir dertle yüzüze geldim ben Benim kimi gözyaşı tükesen arzumdur senede Senden sonra ele bir dertle yüzüze geldim ben Benim kimi gözyaşı tükesen arzumdur senede Geç dönme geri, o sevdiğin o da sen Unutaram seni ömürlük düşmezsen ya da sen Geç bir defeli dönme geri, o sevdiğin o da sen Seni ömürlük düşmezsen ya da sen Geç bir dəfeli dönme geri O sevdiğin o da sen Bunu daram seni ömürlük düşmelsen ya da sen Seni koydum vicdanın ile baş başa gittim ben Gedişim hiç gelmedi senin için Xoşa gittim ben ona doldun sen benim Vefasız bir insan Tekli tek yaşa gittim ben Onu buldun sen benim yüzümdefasız bir insan Sana yaraşan ile tekli Dedersen sefler edirdin Göz yumdum yine de Danışırdın Hemşe yalanları yad biri Tek menede Senden sonra öyle bir dertle Üzüze geldim ben Benim kimi Gözyaşı tükesen arzumdur Senede Senden sonra öyle bir dertle Üzüze geldim ben Benim kimi Gözyaşı tükesen arzumdur bir dönme geri, o sevdiğin odasın, da sen Unutaram seni ömürlük düşmezsen ya da sen Get bir defeli dönme geri, o sevdiğin odasın. sen Ya da sen geç bir defa dönme geri o sevdiğin o da sen bunu daram seni ömürlük düşmersen ya da sen seni koydum vicdanın ile baş başa gittim ben gidişim hiç gelmedi senin için hoşa gittim ben ona doldun sen benimsin vefasız bir insan sana yaraşan ile teklif Tek yaşa gittim ben Unutuldun sen benim bütün defasız bir insan Sana yaraşan şan ile tekliydir tek yaşa gittim ben Geç bir defali dönme geri o sevdiğin o da sen